Evet arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi account 1 account 2 yani 1 ve sildik accountları şimdi web arayüzüne gireceğiz. Burada listeledim görevi. Web arayüzüne giriyoruz arkadaşlar. Bu benim kendi bölümüm. Şimdi normalde şifreyle girişti. Admin yazıyorum, login diyorum. Şu an tabii gördüğünüz gibi giriş yaptı. Şimdi niye görüntüye gelmediyorsunuz? Görüntülerde go ee, şu an e, 1008 var. 1008'in sistem e, Windows'un şeyinden dolayı bir, bir güzel yanımda Her neyse gördüğünüz gibi accountlar silindi. Yani internet şifri vermeyen firmalara şunları söylemek lazım. Siz e, Bunlar haklı sıra şey yapıyorlar. Hem internet şifri vermiyorlar. Hem de yok e, firmalar e, şeyler siz, size yok e, bu, nedir ismi şeyini vereyim, firmanın hepsini vereyim tadım öyle saçma saçma konuşanlar da var. Firmalar da var. Şimdi şöyle bir şey var. Ekron zaten Lynx'ü arkadaşlar bu e, Lynx sabanlı olduğunu da bilir arkadaşlar. Şimdi şöyle içlerinin klasörünün içine, içine girelim. CD1000 listeleyelim chmod, kodlar mesela kill, kill, öldür, MK7, mk mekhaedir, tvd, test, time, zh, rme bunlar komutlar arkadaşlar mesela rme ile rme komutu sil komutudur sonra netstat komutu arkadaşlar mesela netstat komutu yapıyoruz ne görüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi tennet 49, 94,7 5.019 Gördüğünüz gibi birçok çok özelliği e, Görebilirsiniz arkadaşlar buradan Ve şöyle de bir şey var Şimdi şifreyi bize vermiyorlar e, Son kullanıcı olarak üçüncü kullanıcı olarak söylüyorum ben bunu Şifreyi bize vermiyorlar Bir de artesi artesi konuşuyorlar Herhangi bir hacker aldığında da Çoğu yurt dışında hacker bu şifreye ezbenebiliyor çok Kırıyorlar da. Ne oluyor? Diyelim kaç tane Diviar kullanıcısı var. Aynı sanımı diye şöyle bir şey var. Serilerin mesela diyelim örnek veriyorum TCX serisi. TCX serisinin örnek veriyorum TCX serisinin bir serinin şeyine ne deriz Şifresini aynı koyuyorlar. Ne oluyor? Türkiye'de diyelim o TCX serisini 1000 kişi kullanıyor. 10.000 kişi kullanırsa 10.000 kişi 10.000 tane bir evi botnet'e adamın. Sonra bunların yazılımı yazılım ve şifre aynı oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ondan dolayı şifre zaten burada şöyle bir şey var aslında. Devletimizin de, devlet ailemizin de bunlarla ilgili bir önem alması lazım. En azından şimdi siber güvenlik siber gönlük diyor şu an. Devlet, hükümet. Süper güvenlik diyorsan Genelde bununla ilgili genelde ve benzeri önlemler alıyorsan Sadece Kendi e, güvenliğini Almayacaksın İşte bu Devletimizin halkı da Düşünmesi lazım Sonuçta sadece Devlet kurumları şey değil Örnek Ben firmadan şey alacağım Adam bank telnet şifresini vermiyor Örnek veriyorum Bununla ilgili her kimin kuruma şikayet edebilir miyim? Şu an bir şayet bilmiyorum. Herhangi bir devlet kurumu niyetli internet şifresini vermiyor, siber güvenliki vermek zorundasın diye bir şey yapar mı bilmiyorum. Büyük ihtimal yanmaz. Örnek, şimdi bu şifreyle ilgili mesela program yazıyorlar. Biz de şununa bakmak lazım arkadaşlar. Şimdi bunu üreticiler için yani. Çin tarafından bir siber saldırı yesek Yani de siber tehdit unsuru olarak Bir siber saldırı sunuyorsunuz Çin'in siber e, Savunma ekibi var Herhangi bir Türkiye'ye bir siber saldırı yapılsa Direktman bütün DVR'ları paket edebilirler Şu bir şifre elinde Sonra Mesela bunun şifresinin değerlerini de bulabiliriz diye söylerseniz Hemen onunla da göstereyim Şu DVR.ACOLD diye bir program var arkadaşlar ciyasada bulabilirsiniz şöyle bir şey. Enek. Evet. Hemen bunu recompile'la açıyorum. Ben şimdi bir. Ciyada bir tane metodu var. Command CLI arkadaşlar Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ne yapıyor? Login admin password xc3511. Yani giriş şifresi xc3511 arkadaşlar. ls cd Bıla bıla bıla bıla bıla. En sonunda reymah.com bir tane yani şey su. Sonunda mesaj vasfı veriyor. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar şifre ne kadar kolay bir brute force'la uğraşan arkadaşlar. Bakarlarsa ne kadar kolay bir kırılacak bir şifre olduğunu görebilirler 2, 4, 5, 6 hanemiz. Yani olay budur arkadaşlar. Güvenlik önlemini doğru doğrultusunda alınmıyor ve kullanıcıların güvenlik firmaları, DVR güvenlik firmaları şifreleri vermeyerek üçüncü yani bizlerin kullanıcıların güvenliğini suiistimal ediyorlar. Bunu bildirmek için bu videoyu yaptım. Herkese hayırlı günler diliyorum.